Baştan başlayalım. Hedaya el-iidi Hedaya el bayram hediyeleri te'lif, kitabımızın yazarı Ahmet Muhammed'dir. Resimleyen Diyâ-ül Haccârdır. Evet. Uyuyan Ömer'i görüyorsunuz. Evet. اليوم bugün huve evvel ilk gündür eyyami iydil fıtrin ve kutlu ramazan bayram günlerinin ilk günüdür bugün umaru ma zale na'imen hala olmaktadır fi seririhi yatağında serirun ve aydın, serir yatak iydun bayram. Ve eten ansızın bakın ansızın kafaze sıçradı Amaru Ömer min seririhi yatağından ansızın sıçradı niye sıçrıyor? Fakat semi'an işitti Sauta'lı müezzin mezzinin sesini işittiğinden dolayı sıçradı ansızın nerede duymuş? Fil mescid, mescidteki sesini sesi ve huve yekul ve o şöyle diyordu Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Ve Lillahi Elhamd Bunlar tekbirleri, bayram tekbir ediyoruz. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Ekber, ef'alemle, La İlahe illallah Allah'tan başka ilah, Allah'tan başka ilah yoktur. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah'ın büyüktür, Allah'ın ve lillahi'l hamd, övgü Allah'a aittir. Müezzinun, müezzin, ezzeni özünü mescidun, seçtiği edilen yer. Bakın burada bisiklet düşünüyor, hayal ediyor. Nezele Umar'u Ömer indi an seririhi, yatağından fevecede buldu, sandukan kebiren büyük bir kutu buldu, mugallefen, e, ambalajlanmış şeklil, hediye şeklinde ambalajlanmış büyük bir kutu görüyor. <gülüyor> ferih Umar ve kâle Feriha sevindi umar Ömer ve kâle dedi ki la budde mutlaka şüphe yok ki enne validi babam kad ehdara getirdi li benim için el derracetel hevaiyete bisikleti elleti öyle bisiklet ki gördüm gördüğüm bisiklet fi dükkan al'ab oyuncak dükkanda gördüğüm bisikleti bana getirmiştir hani büyük sandık sandık arkadaşlar hediyyetun hediye darrajetun haviyetun bisiklet havalı bisiklet dükkanun, dükkan dükkan Feth'e Umar'u, Ömer açtı as-sanduğa, sandığı bir süratin, hızlı bir şekilde ve lakinnehu fakat o lem yecedi derracete. Fakat bisikleti bulamadı. Yani sandığı açınca, kutuyu açınca, bisiklet beklerken bulamadı bisikleti. Ne buldu? Vecede bedelen onun yerine buldu Münhe. Bisikletin yerine neyin yerine bir şey buldu, Sanduqan Ağar, bir başka kutu buldu. Asgar, daha küçük, Minas Sanduqü sabıki, bir önceki kutudan. Bakın baba kutu içine kutu koymuş, bakalım bir sonraki bölümümüze arkadaşlar, bakın şurada, Bakalım Ömer nasıl bir sürprizle karşılaşacak. Acaba kutunun içinde bir başka kutuda mı çıkacak? Bir sonraki videomuzda okumak üzere, buluşmak üzere. Hepiniz şu anda hoş kalın, hoşça kalın.